Koronavirüs önlemleri nedeniyle kapanan işletmelere yönelik destekler devam ediyor. Ankara Etimeskut ilçesinde de esnafa 1200 liralık nakdi yardım desteği sağlanıyor. Salgından en çok etkilenen esnafa Ankara Etimeskut Belediyesi yardım eli uzattı. Etimeskut Belediye Meclisi esnafa can suyu olacak bir karar aldı. Peki bu kapsamda biz ne yapacağız? Biz de esnafımıza sahip çıkacağız. İşte bununla çıkıyoruz. Destek kapsamında kısıtlamalardan etkilenen esnafa 1200 lira destek verilecek. Yardımdan, ilçede ikamet eden ve dar gelirli duruma düşen esnaflar faydalanabilecek. Ethem bu sürecin sonucu itibariyle ortaya çıkan esnaflarımızın, zor durumdaki esnaflarımızın ekonomik olarak, nakdi olarak desteklenmesini arz ediyoruz. Esnaf memnun. Ben Ethem 24 senedir esnaflık yapıyorum. Ama bu pandemiden dolayı her şeyimiz bitti. Ekonomik olarak her şeyimiz bitti. Bu pandemi kapanma açılma dolayından iki haftada siftah etmeden dükkanı kapatıyoruz. Maddi destekten dolayı da teşekkür ediyorum. Bize ilaç gibi gelecek. Esnaf belediyenin kurumsal sitesinden müracatta bulunabilecek. Sosyal yardım ödemeleri ise hak sahiplerinin bank hesaplarına yapılacak.